kitabıyla biz dedik ki şimdi bazı arkadaşlar kamplara geliyorlar bazıları özel atölyelere çalışmalara, işte böyle gezilere bir sürü şey geliyorlar ama bazı dostlarımıza var ki doğal olarak onlarla yeteri kadar belki yakınlaşama Onun için yolcu kitabı size bir kapı açıyor diyor ki şimdi gel sana bir hayatın önce bir gösterelim hayatın ne aşamalardan geçiyor Nerelerden geçiyor? Sana burada bir projeksiyon yapalım. E buraya da sandalye alabilir miyiz arkadaşlar? Dostlarımıza buraları alalım. Evet. <gülüyor> Ve bir bakıyorsun ki hayat dediğin aslında masallarda anlatılmış, efsanelerde anlatılmış. Tüm kutsal kitaplarda, evliyaların, menkıbelerinde, peygamberlerin sözlerinde, hadislerinde, her şey zaten anlatılmış, var. Bir taraftan bakıyorsun gizli saklı hiçbir şey yok. Masallara bir başlıyorsun, bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kavgur zaman içinde, zaman içinde. Ve bir bakıyorsun, hani annenle deden birbirini kovalıyorlar, kovalıyorlar, kovalıyorlar. Deri tepe düz gidiyorlar, arkalara dönüyorlar bir bakıyorlar ki bir arpa boyu yol gitmişler. Bitti. Bütün kuantum, metafizik, daha masala başlarken bitti hepsini anlattı sana. Ne yaptı? Gel bildiğin her şeyi bırak başlayalım. Ya, ya Dere Tepe'ye dümdüz gidilip de bir arpa boyu yol gidilir mi? Piriler, berber, yok tellal, bilmem ne olur mu? Bildiğin her şeyi unutluyor. Her birimiz bunda büyümedik mi? Peki her birimizin dinlediği masalda Keloğlanından tutta hani o bir sürü anka hikayelerinden tutta padişahın kızının şifası için dağlara giden Ferhat ile Şirin'den Kerem ile Aslı'dan tutta her birisi aynı şeyi anlatmadın anlattığı şey senin benim hayatım ama içimizde olan yaşadığımız o kadar kendimize yakın hiç de öyle uzaklarda değil yani yok batıdan öğreneceğiz başka bilmem ne sistemlerden öğreneceğiz dünyadaki kültür mühendisleri bize çeşitli sistemler tedavi yolları gelip de al seni iyileştireceğim diyecekler değil zaten her birimiz bunlarla büyüdük ne yapıyordu o masal kahramanları? Diyelim ki o şifalı bittiği, şifalı elmayı, tüyü, kılıcı, sihirli küreyi bulabilmek için yedi tane kapı geçiyorlardı. Ve bu yedi tane kapının bazı zorlukları var. Kiminde ejderhalar var, kiminde canavarlar var, kiminde nefsin oyunları var, kiminde tuzaklar var. Ve hayat bu değil mi? Sırat köprüsü bu değil mi? Ya da şeytanın aldatmacaları bu değil mi? Masallarımızda bir de bakıyoruz ki kahraman işte o ejderhaları bir sürü zorlukları aşıp da tam da böyle o şifalı bitkiye ya da işte yumurtaya ulaştığında bir anda her şey değişiyor. Bir bakıyorsun ki ölümsüzlük iksirine ulaşmış. Ya da öyle bir anahtar, öyle bir bilgi, öyle bir kuşun sihrini almış ki artık o andan itibaren hayat bambaşka olmuş. Peki uyanmak bu değil mi? Hayatın illüzyonlarından bu simülasyon sisteminin içerisinde nerede olduğumuzu görüp fark edip hayat rüyasından uyanmak bu değil mi? İşte aslında bu kadar her birimize yakın olan bu bilgelik yolunu gelinledik birlikte hem çocuklara hem gençlere hem bize bir daha anlatalım aslında zaten kalbiniz bunları biliyor hatırlamak istiyor yoksa hiçbirinizin bilmediği bir şey yok herhangi birimiz hiçbir zaman size yeni bir şey anlatmıyoruz ama unuttuk unuttuklarımız var öyleyse ...unuttuklarımızı... birbirimize hatırlatacağız. Bu bizim görevimiz. Her birinizin görevi. Sorumluluğunuz var. Hayatınıza, kendinize karşı. Topluma karşı. Çevrenize karşı. Bilenin, bilmeyene. Çok olanın, aza. Zengin olanın, fakire sorumluluğu var. Eğer zengin sorumluluğunu yapmazsa... ...zenginliğini kaybeder. Bilen... Sorumluluğunu yerine getirmezse yenilenemez, tazelenemez, yeni bir bilgiyle beslenemez. Bazen diyorlar ki ne kadar bonkörsünüz, bilgiyi şöyle vereceğim. Vermezsem yenisini alamam ki. Tabii ki aktaracaksın. Akışın içinde olmak, paylaşmak demek. Sizde olanı tuttukça bu benim, ben bunu kimseye vermem. Elimde kalsın. Ha, öyle mi? O zaman orada kal. Kala kal. Bir bakıyorsun ki hayatın içinde kala kalmış bazı insanlar. Bazıları genç yaşta, bazıları ileri yaşta bir halin içinde sıkışmış. Bir travmanın içine sıkışmış. Çocukluğunun içine sıkışmış. Ya da bir bakıyorsun ki daha annesinden yediği azarda duruyor. Azarı yediği yaş 7, 7 yaşında annesi kızmış, orada sıkışmış. 5 yaşında babası kulağını çekmiş, hala sesi babasının kulağını çekerken gibi çıkıyor. İlerleyememiş bakın. Oysa ki hayat her an çağırıyor. Hadi gel diyor, gel yeniden başlayalım. Yeniden başlamak, tazelenmek demek. Oysa ki dünyada bize öğrenme diye çok güzel bir sistem öğretiliyor. Öğrenmeyi öğreniyoruz. Öğrenmek çok kıymetli bir şey. Öğrenememek arkadaşlar bir kusur. Daha büyük bir kusur var. Öğrendiğini bırakamamak. Çünkü öğrendiklerimiz bizi bir yerden alıyor, bir yere taşıyor. Tamam diyoruz, bu benim çok işime yaradı. Artık hep bunun olacağım. Madem ben annemin karnındayım, hep orada ...o göbek kordonundan besleneyim. Hep annemin mebesinden besleneyim. Hep bildiğim bir inancın, bir düşünce kalıbının içinden besleneyim. Ve emin olun toplumları işte bu yavaş yavaş geride bırakarak... ...hastalıklar, zorluklar ve uyandıracak bir sürü olaylar çağırmasına sebep oluyor. Bir memlekette deprem niye oluyor? Neden seller oluyor, neden hastalıklar geliyor, neden kazalar, sorunlar meydana geliyor? Eğer her şey onun izniyle oluyorsa, bir yaprak bile onun izni olmadan kımıldamıyorsa, olan bunlar neyin habercisi? Uyandırmanın habercisi. Bakalım. Tabii ki orada bir coğrafyanın bir kaderi var. Zaten orada olacak bazı şeyler var ama sen niye orda sınır, neden buluşuyorsun? Ya işte tesadüfen o gün oradan yolum geçiyordu. Ondan dolayı bilmem ne yaptık ve buluştuk. Allah'ın hiç hesabı kitabı yok. Sen daha uyanık daha akıllısın. Öyle değil. Her birimiz arkadaşlar, her attığımız adımda bir kadersel döngünün içerisine doğru gideriz. Bir taraftan her birimiz yazarız, deriz ki şu anda şu olsun. Bu olan benim hayrımdır. Senin hayrına olmayan hiçbir şeyi ifade etmiyorsun. Bu yanlış anlaşılan bir bilgiyi düzeltelim. Hani pardon iptal. Ya önce geldi bakalım. Bunu niye söyledim? Niye söyleyeceksin sana? Galib şimdi fikri ise zikri odur. Önce onu orada görüp alıp ihtiyacı bilip Şimdi gel dönüştürelim, şimdi iyileştirelim, şimdi güzelleştirelim. Ama bilgisini almadın, bir rahatsızlık, bir hastalık geldi sana. Hemen bu sivilceden kurtulalım, hemen bu kırışıklığı silelim, hemen bu hastalıktan kaçalım. Peki mesajı ne? Ya da yaradanla muhabbet istersin. Allah'ım ne olur seninle muhabbet edeyim. Peki senle nasıl muhabbet etsin? Hangi vasıtayı kullansın? Sakın bedenimi kullanma, etrafımdaki insanları kullanma, olayları kullanma, rüyalarımı kullanma, e kalbimi de kapatayım oradan da seslenme. Peki nasıl muhabbet edeceğiz? İşte her birimiz aslında Yaradan'ın bir temsilcisi olarak birbirimize zaten muhabbet halindeyiz. Her an selamlaşıyoruz. Selamun Aleyküm. Aleyküm Kimle selamlaştın? Ya Ahmet Efendiyle. Ahmet Efendi kim yarattı? Yaradanın orada nuru yok mu? Orada onun zerresi, teşekkürü yok mu? Değil mi? Öyleyse her birimizi selamlarken dahi bu muhabbetin içindeyiz. Görmezden gel geç niye görmüyorsun? Peki, derine giderkenki ağaçları görüyor musun? Hepsi seni selamlıyor. Çiçekleri görüyor musun? Hepsi selam duruyor. Allah'ın sana selamını getiriyor. Ama sen muhabbet istiyorsun. Peki muhabbeti neyle yapacaksın? İşte doğayı, hayatı, sevginin diliyle selamlaşmadığını bilmeyen kişi bu sefer kazalarla selamlaşmak zorunda kalıyor. Ayağını kırıyor, yatıyor, 40 gün. Ha. Belki hatırlar. Belki neden kendini kırdığını, kırdırdığını, yüreğini, kalbini kırdığını hatırlar diye böyle bir şey davet ediyor. Ya da geliyor birisi arkadan arabasına gül vurdu. Allah korusun evinizde. Neyle selamlaşacak? Geçmişten gelen, arkadan gelen bir enerjinin frekansın sana çarparak, hadi yürü ilerle, arkana dönüp bakmayı bırak diyor sana. Öyleyse olayların dilinin, olayların alfabesinin içerisinde yaradanla muhabbet var. Ama sen oradaysan bu muhabbetin içindesin. Ve birçok kişi ya da bizler birçoğu zaman bu muhabbetin dışında kalabiliyoruz. Görmezden gelebiliyoruz. Bir yere koşturuyor kişi. Nereye koşuyorsun? Bir yere. O yer neresi belli değil. Çok çalışacak, bir şeyi başaracak, bir şeyleri gösterecek, bir şeyler olacak. Sonra bu dünya bitecek. Kalanımız yok. Kalabilenimiz yok. Allah'tan ki yok. Allah'tan ölüm var. Süreni bir zaman var ve o süreli zamanın nasıl geçireceğini soruyor sana hayat. Nasıl geçirmek istersin? Uyuyarak yaşayayım, uyuyarak öleyim, uyuyarak devam edeyim. Bu söylediğim arkadaşlar bizde doksan. Fazlası var da ayıp olur şimdilik. Ve bu sebepten uyuyarak ölüyorlar. Uyuyarak ölüm ötesine geçenlerde de işte o kabir azabında bakıyorsun ki sıkışmalar var. Orada bir halin içinde sıkışmış, ruhsal böyle bir sürü deneyimler, çalışmalar var. Görüyorsunuz, izliyorsunuzdur. Doğruları ve gerçekleri de var. Ya da ölüme yakının içinde deneyimler var. Ameliyat masasına gidip ölüp gelenler var. Değil mi? Her birinizin ailesine vardır. İşte bir bakıyoruz ki birçok kişi ya da zaman zaman bizler de kendimizden kaçıyoruz. Kendimizle olmaktan kaçıyoruz. Peki senin neyin var, kimin var? Benim akrabalarım var, çocuğum var, ailem var, bilmem ne acaba? İçeride kim var? Sen senleyken kimlesin, kimle baş başasın? Ya da vakti gelip bu dünyadan ayrıldığında kimlesin, kimle kalacaksın? Kimle baş başa kalacaksın? Ya da gittiğin her yere kendini götürmüyor musun? Kendinle gitmiyor musun? Eğer her gittiğin yere kendini götürüyorsan kimle gidersen git. Mutsuz ve huzursuzsan nasıl bir hayatım olacak? Ben şu şehri sevmedim taşınıyorum. Niye? Bu şehirdeki insanlar şöyle şöyle gidiyor daha kötüsüne süre buluşuyor. Ben bu bankadan diyor bir arkadaşım o kadar rahatsız oluyorum ki banka bana şöyle yapıyor, personeli böyle yapıyor, müdürü şöyle yapıyor, tayi istiyor başka bir şubeye. Daha kötü. Yok diyor. Bu banka kötü. Ben şimdi Bankanı şey değiştireceğim. Başka bankaya gidiyor. Ah, bankacılık bana göre değilmiş. Ne yapacaksın? Ben şimdi finans bilmem gideceğim. Oraya gidiyor, oraya gidiyor. Gittiği her yere kendisini taşıyor. Fark etmiyor. Sizler de gittiğiniz her yere kendinizden yansıyan inançlarınızı taşıyorsunuz. İfadelerinizi taşıyorsunuz. Ve nasıl bir frekansınız varsa... Nasıl bir tesiniz ve enerjiniz varsa, o gittiğiniz yerde o oluşuyor. Sana göre, her birinizde göre bir kainat kuruluyor. Öyleyse her birinizin cenneti de cehennemi de sizin eseriniz olacak. Bir tane cennet yok, bir tane cehennem diyor. Aynı zamanda her gün, her saat ve her saniye yeni bir cennet ve yeni bir cehennem kurabilirsin. Peki neyi seçelim? Tabii ki cenneti seçeceğiz. Nasıl? Ben hem kendimi uzağa koyayım. Hem muhabbet etmeyin. Hem söylenenleri dinlemeyin. Hem de cennette olayım. Peki bu kadar huzursuzluğun içinde cennette olmam mümkün mü? E ben burada birazcık cehennem hayatı yaşayayım. Burada biraz zorluklar yaşayayım. Ne olsa Allah beni görür. Ölüm ötesinde cennette buluşurum. Yani sen Burada cehennemi yaşayacaksın. Burada biriktirdiklerin cehennem olacak. Topladığın odunlarla gideceksin, cennet kuracaksın. Mümkün mü? Hayır. Çünkü burada bu odunları sen taşıyorsun. Sen topladın ve sen taşıyacaksın. Öyleyse bu dünyada mutlu olmayı beceremeyen bir insan huzurlu olamaz. Huzurlu olamayan bir insan da Huzula çağrılmaz. E çağrılıyor. Şeytanın huzuruna. Bakın. Çünkü orada huzursuzluk var. Huzursuzluktan beslenenler. Acıdan, hastalıktan, rahatsızlıktan beslenenler için gıda arkadaşlar şeytanın sofrası. Öyle bir şey var. Şeytan sofrası falan var. Nerede yedin? Neresinde? Ha, hayırlı. Hayırlı. Orada şey... Şeytan Marsın da abi. Şey, ne? Şey yok başka bir şey. Mesela, ne? Mesela. Yok. Şeyde Mersin kız kalesine ne var? Demek diyemem tamam. Öyleyse her birimiz kendi huzurumuzu ve kendi mutluluğumuzu kendimiz inşa ediyor olacak. Bana Allah versin. Beni yarattı, bakacak tabi, ihtiyaçlarımı karşılayacak. Ben demeden bilecek ve emin olun, şimdi sayıyı biraz daha yükseltliyorum, insanlığın yüzde doksan dokuzu yaradandan şikayetçi, ona öfkeli, kızgın ve isyan halindedir. Yüzde doksan diyorum, emin olun yine kibar söylüyorum. Belki aramızda ona bugüne kadar hiç kızmamış bir kişi çıkmaya Ben de dahil. Benim de zamanlar olmuştu. Niye benim istediğim gibi yapmıyorsun yani? Bak burada burada bu kadar hızlı yapıyorsun da burada niye uzağa koyuyorsun benim istemediğim bir şey yapıyorsun? Madem bu kadar güç veriyorsun, herkes için şöyle yapıyorum da burada niye kendim için böyle yapamıyorum? E ihtiyacım bu. Sen görebilirsin. Neden bu rahatsızlıktan, bu sorundan kurtulamıyorum? E sen çağırdın ve emin olun bir çoğunuz şunu diyor, ben çağırmış olamam. Herhangi bir sorunu, herhangi bir rahatsızlığı ben çağırmadım diyen var mı burada? Bak hemen soruyor. Yani ben şöyle bir şey yaşıyorum, bunu ben çağırmış olamam. Niye çağıralım? Bak ne kadar güzel, niye çağıralım? Bir tane bir şey söyle, niye çağıralım dediğim. Yani için Herhangi bir rahatsızlığınız var mı? Var. Çok bir tanesini söyleyeyim size. Gel. <gülüyor> Ayakta, üç, bize canlı yani. 3 sefer Opel oldu. Hipofiz bezim, benim görücülük, görebilme, epifizden sonraki görme merkezi. Buradan diyor üç kere, burada adenomlar oluşmuş ve ameliyat oldum diyor. Şimdi hemen muhabbet şöyle başlıyor. Neyi görmedin, neyi görmeyi reddettin, neyi görmezden geldin? Üçüncüsünde görebildin mi? Yani üç, üç kere bu ameliyatlar sana niye göremediğini gösterebildi mi? Yok hiçbir şey fark etmedi. <gülüyor> yani, yani ameliyat bana bir göz açma vermedi. Bir rahatsızlıktı. Benim adenom büyüdüğünce sol gözümü tuttu. Fokus özelliğini yitirdi. Acil ameliyat olmam gerekti. Yani ameliyat oldum. Büyük bir adenom daha, bir adenom. Onu ancak iki seferde oper etti. İsim neydi? Mustafa. Mustafa. Sen için anne ne demek? <gülüyor> anne hayat demek, can demek. Peki <gülüyor> de en sevdiğin özellik neydi? Anaş ve kol kanat gerirdi bütün evlatlarını, biz yedi kardeşiyiz, hepinizi aynı alanında sever. Baban nasıl davranıyordu annene? Gayet iyi, hiç bir problemdi yok. <gülüyor> Makul bir evlilik, sevdikleri bir evlilik, saygı sevdiği içinde bir evlilik için her şey çok güzeldi ve sen çok güzel bir ailenin içerisinde. Her şey yolunda gitti ve seyrettiğin hiç olumsuz bir şey olmadı. Ailemle ilgili hiçbir sorun olmadı. Neyle ilgili o, sorun oldu? Bana bilinem yani o dönemde bir bir kıza aşık oldum. <gülüyor> Ondan sonra bir baktım ki kız benden <gülüyor> 30 yaş 28 yaş küçük. Ben vazgeçtim. Aş devam et. Aş aşılı da bitirdim. Ben yani rasyonel bir insanım. İki tane üniversite bitirdim, biri kimya mühendisliği, biri işletme fakültesi. Yani ben ısrar etmesine rağmen hayır dedim. Çünkü benim öngörüm, mutsuzluğu önceden sezdiğim için hayır dedim. Neden dedin? Ön gördüğü için. Evet. evet. <gülüyor> Örmekten ne muhasır var? <gülüyor> Niye? Anlatıyorum. Anlatıyorum. Anlatacağım. Sen ne gibi sorun? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Yok. Tamam. <gülüyor> Şimdi bakalım. Biz nerede ne kadar direneye buluyoruz? Hipofiz bizim görme, görücülük merkezimiz. Yani bir şekilde bir şeyi görmenin ya da görmemenin, görmezden gelmenin merkezi değil mi? Üfacının evet. yolunda olsun. <gülüyor> oh, oh, biz seni kendi elimizde. Zaten göremediğimiz için işte üç kere ameliyat oluyoruz. Bakın, bir kere değil. Hayat diyor ki, kapanı çalıyor. Mustafa görmek ister misin? Aa, yapalım. Ama olmuyor. Yine yardım geliyor. Mustafa ne zaman ki, ya evet eğer bu şekilde, bu açıyla eğer olsaydı, ben bu ameliyatta başarılı olurdum ve görebilirdim. Bu operasyon tamamlanırdı. Ama görmezden gelmek istediğimiz şeyle sevgili Mustafa ne oluyor biliyor musun? Tekrar döngüsünü başlatıyoruz. Tekrar döngüsü başlattığınız her alanda görmezden geldiğiniz için. Tekrar döngüsünü Mustafa'nın, Mustafa parçamızın, tarafımızın görmezden geldi. İşte tam da burada, teşekkür ederim. Tam da burada hanginiz, hangi alanı öteliyorsanız görmezden geliyorsanız çok güzel bir şekilde tekrarlıyor. Allah razı olsun ne kadar güzel aynalık ediyor bize. İster gör, ister görme. Sadece zaman kaybedersin. Sistem için herhangi bir şekilde senin neyi seçtiğini hiç göremiyor. İstersen senin için en oyalayıcı en kötü bir şey seçebiliyorsun. Özgürsün. Kendine her türlü eziyeti yapabilirsin. Bedenini kestirebilirsin, biştirebilirsin, kazalar yapabilirsin. Bunların her bir tanesini seçmek her birimiz için arkadaşlar bu var. Yani bu kadar özgür müyüz? İster gör, ister görme. Hiç de yok. Yani günah sevap değil. Zaman kaydı. Sadece bu kadar çok daha az geliyor yalnız. Yetmiyor. Tamamlayalım. Çok güzel. Zaten yetmemiş. Bakın Üç ameliyat, aynı ameliyat yetmemiş. Ama inşallah odaklanalım belki adım adım gelsin. Orada bir söz vardı. Geleceğim. Evet. Şöyle aslında hesap kitabın içinde de matematik var. Şimdi adım adım ilerleyelim görelim. Şimdi... Biz eğer hayatın matematiğini, seslerini görebiliyorsak orada o var. Onun için ne diyor? Oku. Peki ne okuyacağız? Şimdi başımıza gelen olayı okumayacağız. Doktor halletsin. Evet halleder doktor. Senin diyelim ki bir tane sivicen var. Doktor o siviceni oradan kesip alır. Bu bir bypass'tır. Orada diyelim ki bir kanserli hücre var. Orası kesilir alınır. Bu bir bypass'dır. Peki, mesajı neydi? Hastalık işte ya. Bu Hiçbir mesajı yok. Peki, tesadüfen bir şey olabilir mi? E olabilir, mekanik şu, şu sebepten dolayı diyelim ki. Peki, senin bedenin parça parça bir şey Duyguların başka, bedenin başka, ruhun başka, düşüncelerin başka bir sistemle mi çalışıyor? Hayır. Sadece strese girdiğinde bahçepak sistemini çökertiyorsun. Koptuğunda böbreklerin gidiyor. Öfkelendiğinde karaciğerin gidiyor. Gerildiğinde miden gidiyor. Öyleyse her birinin bir frekansı var. Bir titreşimi var. Bir sesi var. Ki zaten şu anda çeşitli cihazlar artık çok ilerleyen ileri frekans tıbbıyla herhangi bir organınızın enerjisini, frekansını, bağlarını görebiliyorsunuz. Yani geçmişte bu uygurtta, sonra çiğ tırmı... Nasıl? Evet, tamam olur. Biz onu biz verelim. Saat e, 10 kala verelim. Hem çay ikramımız var hem de arkadaşlar belki bir şey ikram edecekler. Bir 10 dakika da mala bir de havalandıralım. Biraz sayımsız tutuna göre. Şimdi bakın. Mesela öfkenin bir sesi var. Bir frekansı var. diye 74 Hz. Nerede bu arızalandı? Bu ses bozuldu. Buna göre senin karaciğerin rahatsız oluyor. Eğer doğru sesi karaciğere verdiklerinde karaciğerine iyileşiyor. Bu neredense 1900 40 40lardan beri var. Nikola Tesla'dan beri sistemleri ve mekanizmaları var. Bugün her şehirde bunu yapan doktorlar var. Eskişehir'de var mı frekans tabıyla ilgilenen doktor arkadaşımız burada? Yok mu? Var. Var, çok şükür, evet. Çünkü frekans tıbı bize şunu söylüyor mesela sadece bir a diyorsun ya o a'nın içinde bir bakıyorsun ki a bütün hastalıkların var. Organdaki bütün durumların var. Karakterin, düşüncelerin, eril dişil dengen, bütün hormonal durumun var. Ne oldu? Ben sadece a dedim. Bu kadar bir sesle benim bütün analizim yapılabilir mi? E saçından DNA'dan her şey yapılıyor inanıyorsun da sizinden niye yapılmasın? Ya da bedenin ışınımlarından neden avranılırlasın? İşte nasıl ki de duygunda, düşüncelerinde, ifadende, senden çıkan her türlü tesirin içinde sen varsan işte bir tane yerde bile fark edip onu dönüştürdüğünde hayatın iyileşiyor. Sadece sesini iyileştiriyorsun, iyileşiyorsun. Mümkün mü? Yani bir insan sadece sesinin içindeki çatlamaları, kırılmaları değiştirerek düzelterek iyileşebilir mi? Evet. Peki eğer söylediği sözleri, kelimeleri neyi yarattığını, neyi çağırdığını fark ederek iyileşebilir mi? Evet. Yani sadece bugüne kadar ezberlediği bir keşke yerine iyi gelecek, bitecek. idrak edersen. Eğer aynı ile diyorsa Allah'ı ah, kandırabilirsin. Çünkü bir de İmanın bir titreşimi var. Öyleyse biz gözlerimiz var diye görmüyoruz. Bakmak isteyip görmek istediğimize göre biliyoruz. Kulakların var diye duymuyorsun. İşitirsin ama duyamazsın. Kalbin var diye hissedemiyorsun. Bugün yine diyoruz. Dünyanın dört bir tarafındaki birçok kişi Kalplerinin gözlerini ve perdelerini kapatmış durumda. Ruhlarından beslenemiyorlar, hayattan tad alamıyorlar. Tat alamadığında da şunu söylüyorlar. Sorumlu dışarısı. Kim aile, annem, babam, yaradan, hükümet, devlet. Dışarıda bir suç mu var? Ve bu en kolay. Hani bile en son zamanlarda şey var biliyorsun aile dizimleriyle ilgili. Senle başlamadı zaten senden değil. Dışarıdan kaynaklanıyor bu. Sen suçsun dışarısı suçlu. Yani çocuklara bile böyle bir yere çarpıyor. Bak diyor sandalye suçlu diyor. Sandalye geldi sana çarpı seni o acıttı. Al sana al sana. Ve bir bakıyorsun kişiler kendi merkezinden gitmiş dışarıda suçlular var. Oysa, kurulan bu sistemin, bu düzenin içerisinde her birimiz kendi hayatımızın merkezi ve sorumlusuyuz. Ve sistem her birimize soruyor. Şimdi idrak açalım. Ne istersin, ne dilersin? İsimleyin. Filiz diyor ki, ben diyor işte pembe giymek istiyorum, şöyle bir okulda okumak istiyorum. Şöyle şöyle hayallerim var. Bunlar gerçek olsun. Şimdi Filiz'in istedikleri, talep ettikleri ona veriliyor. Fakat isim ne? Peki. istedikleri de veriliyor. Ünal'ın istedikleri de veriliyor ve burada buluşuyor. Peki bu nasıl bir sistem ki 8 milyar insanın istediği her şey veriliyor bu kadar mükemmel sistemin ve düzenin içerisinde hiçbirimizin talep ettiği hiçbir şey birbirine karışmıyor. Mükemmel trafiği görüyor musunuz arkadaşlar? Bir ailenin içinde bile neler olabilir? Ya da kendi içinde bile ne kadar kaos olur zannediyorsun? Ve bunu kendi hayatımızın içinde görebiliriz. Mesela şimdi belki annesinden babasından niteli kadar memnun olmayanlar olabilir. Hiç var mı? <gülüyor> evet. iki tane varmış. Gelin de. Evet. Arabına. İsim ne? Ayla. Ayla. Emine. Emine ve Ayla. Ee, Ayla neden annenden razı değilsin ya da nesini beğenmiyorsun annenin? Ya hocam benim annem, ee, nasıl anlatayım size, sürekli kendi hakkını başkalarına teslim etmiş, kendi hakkını yedirdiği gibi de kul hakkına de, he, kendi kul hakkına giriyor, benden de aynısını talep ediyor. Evet. Mesela abime aşırı düştüm, her şeyi ona veriyorum e, bana da abim bir saygı duyuyorum <gülüyor> haksızlık da etse de ona saygı duyuyorum. Saygı, saygı duyuyor. evet şimdi annen kendi hakkını yediriyor değil mi? Evet. Şimdi annenin hakkını, kendi hakkını, abine verirken senin hakkını sen yediriyor musun? Ya ben sen? Yediriyorum. Ben musun? de yediriyorum. Kimsin? <gülüyor> şimdi, şimdi bu annenin kızı mısın sen? Evet, <gülüyor> şimdi gördük mü? Şimdi, şimdi itiraz ettiğimiz annenin birebir kızı. Tamam da diyor ben bunu şimdi gönüllü yapmıyorum ki. evet. <gülüyor> Şu Ha, mesela şimdi ben vermek istemiyorum ya abimle tartışıyorum mesela annem diyor ki ya işte benim rızamı kazanırsan Allah'ın rızasını kazanmış olursun benim hatırım için ne olur bak yapma tamam mı o abindir saygı duy şimdi annem olduğu için benim merhamet duygumu kullanıyor ona kıyamıyorum yetim büyümüş falan yani anlatıyorum şimdi o sefer, <gülüyor> derinliği. Şimdi ben anneme kıyamıyorum. annem de biliyor ki benim ona kıymadığımı. E bu sefer hani düşün, evet babam vefat etti mesela, on yıl ben bak, mesela ettiydi baba, maaşını abim alıyordu mesela ve bana hiçbir şey vermiyordu. Annem onun için çok kızıyor. Şimdi, emini vermiyorlar mı? Emini almıyor. Emini almıyor. Yani on yıl babana bakıyorsun, ben bu, bunu yapıyorum. Sen bir sen. Kim? Abi. Baban mı, abim mi? Bir dakika, baban mı, abim mi? Abi. Abim, Abi, annemle, abime destek çekiyor. İyi, hadi, hem bir saniye. Emine şunu dedi mi? Ha Madem ki maaşı siz alıyorsanız, gelin siz de bakın, ben de gidiyorum, işime bakayım. Dedim evet. mi? Yaptın mı? Yap Yapamadım. Evet. <gülüyor> yani. Şimdi, yapacağım. Vay Hayır bir saniye. <gülüyor> Net değil. İradenin, aynı annesi gibi, gibi içeriden Güç taraf var. tutuyor. Şimdi o annesinin tarafını tuttuğu gibi annesi de abisinin tarafını tutuyor. Ne farkı var? İşte bak kimin kızı? Annesinin kızı. <gülüyor> Tıpkısının aynısı. Neden? Aynılık iter. Bakın. Aynılık itiyor. O aynı annesinin kızı. Gördük mü? Ben mi? annemin geleceğim. Evet, <gülüyor> Annenin hiç anlaşamazdık. Yani onu olan duygularım evet çok <gülüyor> e, gerçekten anneye hissedilecek derin duygular ama e, şey değil. E, i̇letişimde sıkıntı yaşadık hep. Ve e, erkek kardeşim ben 16 yaşındayken intihar sebebiyle kaybettim. Sonra akabinde kız kardeşim oldum. Bundan 25 sene önceden bahsediyorum. Ee, ondan sonra Cansu Cansu. Ben yokum. Yani başkasındanım. Başkasıyım. Ayla. Evet. Evet. Şimdi bakın. Ayla'nın kız kardeşi var. Annesi Ayla'yı onaylıyor. Şey. E, Cansu'yu onaylıyor. Ama Ayla'yı onaylamıyor. Şimdi anne eğer onaylamayacak olsa onu da onaylamaz. Değil mi? Oysa ki Ayla Hayat Aynası'na bakıyor. Annesine seyrettiği filmde anne onu dışlıyor. Peki bu anne Ayla'ya ait bir anne mi? Bakacağız şimdi. Yoksa gerçekten birebir, e bir tam da Ayla'nın ihtiyacı olan bir annemi. Şimdi Ayla, sen bedene nasıl bakıyorsun? Annen sen nasıl davranıyor? Annen sen nasıl davranıyor? Hor. Sen bedene nasıl davranıyorsun? Hor. Bak, sadece bir cümle söyle. Bak bir sen. <gülüyor> kendine, kendi bedenine zarar vermek üzere ve bedenine hor davranıyor. Annesi de ona zarar vermek üzere hor davranıyor. Şimdi Ayla tam annesiyle buluşmuş mu? İtirazın var mı? Vallahi. Söyle, varsa söyle. Var, söyle bir tane söyle. Nasıl yaşadım? Şöyle ki, bekarken e, dokuz yısa... Eser... Bu, bu konuyla geçiyorum. Ya şöyle annenin itirazın var. Yani hiçbir zaman annemle babamın çocuğumuş gibi görmek istemedim kendimi. Kabul etmek istemedim. Yani ben onlardan olamam. Şimdi diyor ki, ben diyor kendimi bu dünyaya ait hissetmedim. Bu bedene, bu dünyaya, bu anneye, babaya kendimi ait hissetmedim. Uzak diyorum. Şimdi ben ona şunu söylüyorum. Hayla... Dişilik sana uzak mı? Dişi ne? Beden, dünya, hayat. Bunların hepsini ayla uzağa koyduğu için onu uzağa koyan, onu hor gören bir annenin içinde. Kadersel olarak bu tam bir tamamlanma değil mi arkadaşlar? Her birinizin böyle sadece bir, bir şey olarak gösteriyorum. Yani en iyi itiraz ettiğiniz şey tam sizin tamamlayanınız. Buradaki sadece ilahi adaleti görür. Hiç kimse de kılıkık, yarmıyor. Görmüyorsan gözünle ilgili bir şey yaşıyorsun. Görene kadar. İtiyorsan seni itenle buluşuyorsun. Hakkını yediriyorsan hakkını yiyenle buluşuyor. Görüyor muyuz güzelliği? Peki şu soruyu soralım. Böyle devam etmek zorunda bu rahatsızlıklar devam etmek zorunda mı? Anne ile ilişki bu şekilde devam etmek zorunda mı? Hakkısını sürekli yedirmek, düşün, şey yapmak zorunda mı Emine? Şimdi bir de çok kızgın. Annesine kızdın ya. Anneyi aldık ortadan. Hani aynı şey kendisine yapıyor. Kendi hakkını başkalarına yediriyor. Annesi olmuş, abisi olmuş önemli değil. Annesine kendini kullandırıyor. O hakkı sana kim verdi? Emine. O hakkı sana kim verdi? Allah, Allah verdi. Allah'ın sana verdiği hakkı. Sen herhangi başka birine verme hakkına sahip misin? Bu canı başkasına verme hakkına sahip misin? Peki niye veriyorsun? Bir <gülüyor> saniye. Niye veriyorsun? Niye veriyorsun? Hiç niye veriyorsun? Söyleyeyim. Annenizin azabını kazanınca Allah'ın azabını kazanınca ama inandın mı? Kendin kandırdın mı? Kendi kandırıyormuşum yeli öğren. Kandırdığın için. Yani. Şey. Kendi. Niye kand kendini kandırıyormuşum? <gülüyor> bak aynı zamanda annesini okuyor. Bak annesi de kendini böyle kandırıyor. Şimdi annesiyle barışabilmeyi de görüyor. Evet. Şimdi bak kendisinde hani yapamadığı ve başaramadığı şey annesi de başaramıyor. Annesini kazanacak bir taraf var mı burada? Ben de mutlu olacağım zannediyorum. Anneni de, abini mutlu ettiği de, kendi mutlu an, olacağım zannediyorum. E tamam, bak alan memnun, satan memnun. Ben <gülüyor> de <gülüyor> Peki, emine ne yaparsa memnun olur. Aklımı vermesem, istediklerim yani kendim olursam mutlu olurum. Yani o alanıma girmelerine müdahale... İsteklam ben yayınlamıyorum değil mi hocam? Yayınlamıyorum. Tamam mı? Yani, şey, Aynı, <gülüyor> <gülüyor> evet. yani alanına giri alanına girmezlerse mümkün. Yani alanıma sahip çıkarsam çok güzel bir şey. Bak. Şimdi ne kadar güzel bir şey söylüyor. Benim diyor alanıma girmezlerse ben mutlu olurum. Yani dışarısı diyor hala. Bakın yani her denizi gibi parçayı söylüyorum. Dışarısı bana bunu yapıyor. Peki Emine? Emine yok ki zaten. E annesi de yok. Emine de yok. Emilinin koyduğu bir sınır olmadığı için sınır koyamayan bir anneyle buluşmuş. Şimdi ne kadar güzel bir şekilde annelerimizi seçtiğimizi görüyor musunuz? Emine şu anda dahi annesini seçmeye devam ediyor ve ona çok kızıyor. Kendine. Ne diyoruz? Bak buluşmuşlar. Ayla, e bu o da buluşmuş. Bu dünyaya topraklanamadığı için köklenemediği için bu dünyaya. Gelmeyi kabullenemediği için, hayatı sevemediği için, onu sevmeyen, yeteri kadar sevgisini göstermeyen bir anneyle buluşmuş mu Ayla soralım. Buluşmuşu, maalesef. <gülüyor> bu bu şu anki durumu. Ama ihtiyaç ama bak bir ayrılmışsın düşündüğümde sizi tanıdığımdan beri kitabınızı okuduğunuzda ya videolarınızı izlediğimde bir de bir cuk. Her şeyim oturuyor. Babam olsun, annem olsun, kardeşim olsun oturuyor. İşleri de ben izin verdiğim için olmuş zaten. Şimdi öyleyse ne dedik? Hepimiz için dışarısı çok kolay. Annem yapıyor. E abim yapıyor. E babam zaten bak hasta yatağında baktım. Gırgını çıkartmadan. Ama babamı seviyordum. Babacığım. babacık. <gülüyor> zaten Şimdi anne şöyle bakıyor, zaten diyor bir babaca, ben ne yapsam bakar. Bir de yani ona kızıp kızım öfkelendiği için hani bunu acıtmak için abi daha çok akıyor şuur altında, içeride. Çünkü annesindeki şuur da aynı ondaki gibi dişiyi acıtmak. O dişiyi, bu hayattaki Emine'yi acıtıyor ya, e annesi de aynı şeyi yapıyor, dişi acıtıyor. Gelecek kız tarafını, madde tarafını çiftikliyor. İkisinin yaptığı şey aynı. Bu aynalıyı gördük mü arkadaşlar? Nasıl annelerimize buluşuyoruz ki? Şimdi, burayı gördük, görmek, bir kapıyı açtık. Hakkını vermek değil daha. Şimdi bir adım gördük. Ha gördük, hemen düzeliyor mu? Hayır. Şimdi diyoruz ki, neden buna ihtiyacımız var? Bu da neleri fark edelim? Hangi ihtiyaçları şimdi halledelim ki? Heh. Şimdi ne dedik? Şimdi bak ben şimdi Emine'ye bir soru soracağım. Ee, hayvan korkusu var mı? Yok. Neden böyle alanla ilgili ne korkun var? Ne Nerede? Alanla ilgili mesela taciz oldum iş hayatında. Ee, düşünce tazicisi falan olmuştur da hani şey eee ne diyelim? Seni bastırma, baskılama. Baskı mı? Ha, şöyle, yani ee. baskı taciz oldu mu? Yani bunu, bunu yapamazsın ya sen ona sıkıştın. Nerede hissettin kendini onu Ya öyle bir taciz Öyle bir, öyle bir e, taciz mi? Taciz Bak şöyle e, şey, yani cinsel düşünme. Hayır hayır şöyle bir baskı oldu. Beni <gülüyor> düşünmüştüm. Örtünmemize baskı oldu. Hani dini bir baskı oldu. Onun dışında evet. bir baskı mı olmadı? Tamam baskı. Baskı, ha, baskı öyle oldu. Hani tamam. hemen işte o ilkokuldan çıktığım gibi 11 yaşında başımı kapattım. O zaman istemiyordum kapatmak. Evet. Öyle bir baskı oldu. Onun dışında öyle bir şey yaşamadım. Şimdi her ne yapıyorsanız kendi isteğinizle ve rızanızla yapmış olmanız kıymetli. Yani şu ya da bu şekilde eğer sana dışarısı karar aldırıyorsa bu bir baskı. Yani burada şu değil. Yani bu dili baskı. Bu cinsel baskı, bu ahlaksal baskı, bu toplum baskısı fark etmiyor. Adı baskı arkadaşlar. Yani bir taciz. Kendi alanına bir taciz olmalı. Şimdi bilmiyorum. Yani o anlatacak ki bize çözeceğiz. Onun alanında bir taciz olmalı. Ve alanı ne? Sen karışma. Sen bilmezsin. Ha, sen bilmezsin. Şimdi öyleyse her birimiz, kendimiz olamadığımız yerlerde ve başkalarının güdümeyine girdiğimiz, aradan çekildiğimiz her yerde aslında kendimize taciz ettirdik. Duygusal, zihinsel, ruhsal, bedensel, ekonomiksel. Bu parayı sen hak etmiyorsun. Gel oradan. Paranı taciz ediyorlar zaten. Şimdi öyleyse, Alanını korumama enerjisi var. Yolcu kitabında bunu göreceksiniz. Bu çok önemli bir alan. Neden dolayı alanını koruyamıyor? Ya da bu hayat içerisinde ona verilmiş bir emanet var. Onu veren yaradan. Yani sahibinin en azından bir hatırı var. Ama o bunun değerini ve kıymetini bilmiyor ya. Perde arkasında başka bir şeyin kıymetini bilmiyor. Bu dünyaya gelmenin kıymeti yok orada. Onun için o babasının oğlu, annesinin kızı değil. Doğru mu Emine? Doğru. Siz diyorsanız doğru Yok ben değilim. Bak o, o da bu yine işe girer. Alanı korumamaya girer. Daha gelmedi. Bak ben diyorsam ben kimim ki? Sen varsın burada. Senin hayatın ne kadar ki Allah'a da öfkemiydim yani. Ee, Allah'a da öfkeliydim yani. Hep şey diyorum. E, olumsuz olan her şeyi veriyorsun, olumlu düşündüğüm hiçbir şey vermiyorsun. Ne biçim Allah'sın sen diye. <gülüyor> bu dünyada bu kadar adaletsizlikler var. Sen Allah'sın, yapabilirsin istediğini ama yapmıyorsun yani. Getirmişsin, atmışsın beni dünyaya. Ona bunu hani az önce anlattığım olaylardan dolayı ezdiriyorsun. İşte bilmem ne yapıyorsun. Yani nasıl Allah'sın? Yani sana... Yani o kötü insanların girdiği ne cenneti istiyorum ne onlarla yaşadığım ortamı istiyorum. Ben on, onların inandığı Allah'a inanmıyorum çünkü namaz kılıyor, her şey yapıyor, görüyorum bana nasihat çekiyor ama yapmadığı arka tarafta adaletsizlik yok hani kendinden biliyormuş, şimdi şey anlıyorum onları ama <gülüyor> o iki çok öfkeli yani. bir dünya, aşırı derecede öfkeli Sevmiyorum hiçbirsine. Ee, o bu duygu da hocam şöyle gelişti. Ee, 16-17 yaşlarıma geldikten sonra. Bir şeyler daha oturdu ya anlamaya başlayınca, ben o zamana kadar hiç nefret duygusu gerçekten bilmezdim yani çok severdim her şeyi. Fareye bile kıyamazdım mesela, öldüremezdim. o ben köyde büyüdüm, karşıda gördüğümde onu severdim, ne kadar güzel gözleri var derdim. Öyleydi ama sonra sonra bu şeyleri hani bastılar o şeyleri görünce böyle içinden nefret duygusu oluşmaya başladı sonra sizin kitaplarınızı falan okuyunca birazcık birazcık anladım ama <gülüyor> tabii örneği <ülkeyi> kolay atamıyorum her <gülüyor> ciğerimde sıkıntılar, gözlerim yani gerçekten görmek istemiyorum şimdi herhalde taşlar oluştu, kuruluk oluştu uğraşıyorum onlar çok da şimdi şey. <gülüyor> peki şimdi Allah'a kızıyordu ya evet, çok şimdi dikkat ederseniz her türlü yaratımı yapan Emine her türlü sipariş Emine veriyor ama Allah'a kızıyor. İşte her birimiz şu ana kadar böyleydi. Birçoğumuz şunu soruyoruz. Evet kader var. Evet sessiz bende olun. Evet kader var. Ama diğer taraftan da şimdi eğer kader bana bir dayatmaysa Allah bu kaderi yazdı, önüme de koydu. Bunu yaşayacaksın. Başka da formül yok dediyse o zaman sınav niye... Özgürlük niye, özgür irade niye diye soracaksınız değil mi? Evet kader var, her şey oldu bitti ama bu zamansal bir şey. Yani bizim bildiğimiz zamanın dışındaki bir ince zamandan kaynaklanan her şey oldu bitti. Diğer taraftan her birimiz attığımız her adımla her an kendi bulunduğumuz zaman içerisinde kaderimizi kendimiz yazıyoruz. Öyleyse sorumlu biziz. Yani bu zaman çarkının içerisinde hangimiz neye ol diyorsak, neyi istiyorsak dillendiriyoruz ve dillendirdiğimizin frekansı neyse bakın o frekansın titreşimi taktiğimi bakıyorsunuz ki bu nasıl bir mekanizma var. İsim Aslı. Evet. Şimdi Aslı doğuştan diyor ben bir kaderle dünyaya geldim ve doğuştan diyor bazı kusurlarım bedenimle yani daha ben şimdi söylemeden başlıyorum bazı rahatsızlıklarım var bunu diyor seçmiş olabilir miyim diye bize anlatacak soracak hep beraber bakacağız. Omur fazlam olarak dünyaya geliyorum. Omur fazlam işte büyümeye başladığında fark ediliyor. Ee, onun için bir operasyon geçirdim 5-6 yaşlarında. Omurun Umur, büyümesi durduruldu. Ee, sol bacağım daha kısa, içe dönük. Yürüyememişim işte 5-6 yaşına kadar. Oradan yeni bir ameliyat oluyorum. Ayak bileğimdeki kemik eksikliğinden dolayı oluyor. İşte kaval kemiğinden alınıp oraya ekleniyor. E, skolyozum var tabii Bütün bunlara bağlı olarak ileri derecede şu an 60 derece falan bir skolyozum var. Aslı. Aslı. Şimdi eğer Aslı dayatılmış bir kaderi yaşıyor olsaydı şu anda şunu söyleyecekti: Allah bana bu yazgıyı yazdı. Bak ben işte beden olarak daha küçük daha kısa, daha eksik, omurlarımda sorunlar var, işte büyüyememiş bir bedenim var. Daha içer, içeride de bir sürü şeyler olduğu gibi skolyozumdan bilmemliğinden her türlü şeyin bedende kusurlu. E ben şimdi daha doğmadan ne ifade etmiş olabilirim ki ifade etmediğim bir olayı ve kaderi yaşıyor olayım. Ben şimdi onun diliyle itirazımı yaptım. İyi yaptım mı? Yaptım. Şimdi birincisi arkadaşlar biz dinear bir zamanla bakıyoruz ya. Oysa ki zaman geçmişten geleceğe doğru akıyor zannımız bir yanılsama. Yani nasıl ki Geçmişten geleceği akan bir zaman var. Aynı şekilde gelecekten geçmişe akan da bir zaman var. Ve aynı zamanda şu anın içinden geçmişe ve geleceğe giden de bir zaman var. Bunu halle birçoğunuz deneyimlediniz birçok çalışmalarda. Şimdi öyleyse bizim sadece geçmişte yaptığımız bir ifadenin, bir çağrının, bir sebebin neticesi olarak gelecekte ya da sonuçta bir şey olmuyor. Aynı zamanda zaman içinde yaptığımız herhangi bir ifade geçmişte ya da gelecekte kader olarak bize sunuluyor. İleri bir soru yani. Öyleyse şimdi biz Aslı'ya soruyoruz. Şimdi bir, omurgada çarpıklık var. Hayatın yapısını yargıladın mı diyoruz. Evet, hayır diye git. Hayatın yapısını, yani bu hayatın kurulmuş olan düzenini aslı yargıladı mı? Yargıladı. Hayatı çarpık, adaletsiz gördü mü diye soruyoruz omurgasından dolayı. Gördü mü? Evet. küçük bıraktı ya bedeni küçük ve rahatsız olduğundan dolayı diğer kardeşlere göre biraz daha fazla ilgi gördü mü? Gördü mü? Gördü. Küçük kalmanın mağdur olmanın hasta ve rahatsız olmanın Fedakarlılıklarından faydalandı mı? Evet. Şimdi bunları bir de ifade etti. Küçük kalmayı, hayatının yapısıyla ilgili ifadeleri. Şimdi bu söylediklerimin her birisi zaman içinde yapıldı ya. Şimdi bu aynı zamanda her birisi oldu ama aynı zamanda da biz doğarken... Önce bir gelecek oluşturuyoruz. Ve o geleceği yaşayabilmek ve ulaşabilmek için o gelecek hedefine göre bir geçmiş kader yazıyoruz. Yani hayat filmini, diyelim ki kırmızı halıyla girdik ve o filmin galasındayız. ...o filmin galasından çıkarken... ...nasıl bir halde çıkacak... ...aslı önce onu biliyor. Bu işteki faydaları... ...ve kârları neyse... ...şimdi o kar ve faydaya... ...ulaşacak bir geçmiş var. Ve bu geçmişin... ...her bir kademesini... ...ifadeleriyle ilgili... ...doldurarak bu hayatı yaşıyor. Onun için her bir hali... ...omurgasının... ...fazlalığı... ...büyümesinin erken durması omurgasının çarpıklığı her bir tanesi onun için aslının seçimi. Burayı görebildik mi? Şu anda yani geçmişte tabii suçluyordum da artık faydalarını görüyorum. İşe daha kolay girebildim. Ee, i̇şte engelli olduğum için daha az iş yükü oldu. Ee, hiç işsiz kalmadım mesela. Engelli çalıştırmadan hmm. o da iş yerleri aldığı için. Hani bunun faydalarını yeni, yeni görüyorum. Ama ona hep bir isyanım. Bir de hani o akran zorbalığı falan büyüme dönemlerinde yaşadım. Tabii ki isyan ettim. Ama şimdi faydalarını görüyorum. Çok sağ ol. Bakın. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, bu doktora sorusu. Yani. Bunun yaşadığı hali şu anda anlatacak hoca yok denecek kadar az. Bir elin parmağını geçmez ya. Yani. Şunun kadersel sistemini anlatacak hoca. Burada medreselere giden arkadaşlar var mı? Medrese eğitimi gören arkadaşlar. Hocalarınıza sorun bunu. Sorduğu soruyu sorun. Cevap verecek bir tane alim bulun. İşte bak cevabı burada veriyor aslı. Hepimiz anlatıyor. Razılığını anlatıyor bakın. Bir de sizin yaşadıklarınıza bazen razı değilsin. Yani her, her birinizi buraya çıkaramayacağız ama uç bir örnek bu. Ama ben sizi tanıdıktan sonra buna razı oldum. Hep bir isyan isyan isyan öyleydi. Ne zaman ki ben sizin videolarınızı izledi, yüksek okudum. Ya ben şu anda mesela yemek yaparken elimi kestiğinde ne yapıyordum acaba diyorum. Ne yapıyordum da ben elimi kestimde. Neredeydim, o anda değil miydim, ne düşünüyorum, o an ne düşündüğümü düşünüyorum mesela ben. Şu an attığım her adımda, başıma gelen her olayda yani bunu ben ne yaptım ki bunu yaşıyorum diyorum. Yani şu anki ben zaten bedenimi, şu anki hayatı kabul etmemin nedeni de bu. Ben bir şeylerin, nasıl diyeyim, bana veren en iyisi bu. Yani ben başka bedende olamazdım diye düşünüyorum. Ben şükrediyorum şu anda halime. Benim için gereken buymuş çünkü. Bunun dış bir yerinden elini... yani Çevremdeki insanlara karşı da engelli olup da... Kendisini ikinci sınıf insan çok bizim ülkemizde. Çünkü insanların bakışlarıyla acıyarak olduğu için. Benim duruşum o insanlara da örnek oluyor. Ben diyorum ki evet ya belki de ben bu insanla tanışmam, Ona bir, e, önüne bir şeyler açabilmem için belki de böyle yaratıldım. Hani o insanın hayatına dokundum, onda bir değişiklik yarattım. Belki de onun için vardım ben burada diyorum. Şükürler olsun ki böyleyim. Bir de görevlerimin vazifesini oluyor. Bakın. Şimdi bir de yani hem kabul hem de görevini hatırlıyor. Her biriniz neden burada olduğunuzu hatırladığınızda hangi vazife ile buluşacaksınız? Onu hakkını vermek üzere bu sefer sorumluluk alıyorsunuz. Ve bu sefer aslında yeryüzünün işte vazifeleri Allah'ın yeryüzündeki eli ayağı oluyorsunuz. Ne mutlu, aslı parçamıza, aslı tarafımıza bu farkındalıklarla ilerlediği için her biriniz adına onu bir kere daha sevgiyle kucaklıyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi bu örnekleri neden yapıyoruz arkadaşlar? Aslında en uçtaki bile sizin bir parçanız. Ha benimle ne alakası var? senin kendinde kusurlu gördüğün taraflar yok muydu? Kendini ezdiğin kendini suçladığın onlarda var bende yok onun daha çok parası var onun daha çok güzelliği var bak onun ailesi şöyle o daha mutlu onun şöyle huyları böyle yetenekleri var deyip de kendini eksik gördüğün bir sürü yer var ya Şişini bak aslı bize cevap veriyor Tam da ihtiyacım olanla buluştum diyor. Başka türlü olamazdı diyor. Hiçbiriniz başka türlü olamıyorsunuz emin olun. Her birinizi buraya çıkartalım. Bir tane çöp değiştiremiyoruz. Bir parçayı değiştiremiyoruz. Ben şimdi mesela bir sürü bakıyorum şimdi. Birçok kadın sol ayağının köşesine basarak oturuyor. Şöyle, bak şöyle, dişiye kadınlar öfkeli, sol ayağın kenarda. Şimdi, neden biliyor musunuz? Anneyle helalleşmedikleri için, bak sadece şimdi buradan da tak diye duruşa aldım. Yani şun dahi sana hayatını kaderini anlatıyor, senden hariç değil. Sen Allah'ın eğer muhabbetini anlamak, dinlemek istiyorsan sadece aynaya bakacaksın. İster fiziksel olarak, ister olay aynasına bakacaksın, ister ruhsal olarak bakacaksın. Hangi olaylarla karşılaşıyorsun? Yaşadığın olaylar sana ne hissettiriyor? Ne yaşatıyor, ne anlatıyor, ne fark ettiriyor? Hangi tatları veriyor sana? Hangi lezzetleri veriyor, şikayetlerin ne, neleri kızıyorsun? Neslihan iki sene evvel bizde kampa geldi. Bir sürü ıkmık yapıyordu, ardından bir baktık hamileyim diye ağlıyor, gülüyor. Ne oldu? Her şey çok güzel hocam. Tekin yerinde, bizim daha oldu, bir kızım daha oldu. Güzel gidiyor, sizi gördüğüm için de çok mutlu oldum. Geldiğinde nasıldı? Ee, harap mitap diye <gülüyor> mutsuz, sorgulayan e, ama şimdi çok şükür her şeyi bir adım, bir farkındalık sadece barış yani kendini uzağa koymayı bırakıyorsun kendini uzağa koyanlar arkadaşlar Allah'ı uzağa koyuyorlar bir insan ibadet ederek ya da gece gündüz dağlarda bilmem nelerde hani böyle kenara çekilerek Allah'ını bulamıyor. Ne kadar enteresan değil. Gece gündüz meditasyon yapsın. Hiç durmadan yoga yapsın. Sürekli mantra söylesin, tespih çeksin. Bulamayabilir. Bir kere gönlünden, kalbinden Allah desin. Buluşur. Bir kere. Ama niyetin var mı? Buluşmayı sen istiyor musun? Kendine kavuşmak istiyor musun? Onun için yolcu kitabı diyor ki gel diyor şimdi seninle bir yolculuğa çıkacağız. Nereye? Kendimize gideceğiz. Ya kendimiz neresi ki? Nerede ki? Hayatın içindeki her yer seni kendine götürüyor. Sadece bu kadar. Sadece burada olduğunda gidebiliyorsun. Sadece burada buluşma noktasında olduğunda kendine gidebiliyorsun. Beraber yürüyebiliyoruz. Ah telefon çaldı. Bir dakika gittik. Aa neredesin ya? An içinde gidip an içinde geliyoruz. Ama bu gidişler çok fazlaysa, kaçış şeklinde ise bu sefer kişiler Nereye geleceğini bulamıyor. Nereye gidecektim ben? Sese mi gideyim? Hangi sese gideyim? İnanın sesine mi, telefonun sesine mi? Zihnimin sesine mi, oraya mı buraya mı? Peki, beni kim çağırıyor? Tıtık. Tıtık. kapı çalındı. an. Onun için yere göğe sığmayan bütün alemlere sığmayan gönle sığıyor. Gönlüne, senin gönlüne sığıyor. Onun için şah damarından daha yakın. Dışarıda çok uzağa koymaya çalıştığın yer o kadar yakın. Hani bazen de diyoruz ya işte onun için en yakın görünmüyor. Burnun ucunu göremiyorsun. Ne yapsan göremiyorsun yani. Şuraya dokunun göremiyorsun arkadaşlar. O kadar yakın. Daha fenası ne biliyor musunuz? Göz kendini göremiyor. Hani burayı en azından hani bir şey böyle belki hissedeceksin, bir nokta koysan bir şey yapacaksın. Kendini göremiyor. Peki biz gözsek, nasıl kendimizi göreceğiz? İşte o zaman birbirimize seyrediyoruz. Sen de kendimi görüyorum, biz de kendimi görüyorum, da kendimi görüyorum. Emine'de görüyorum kendimi. Ah, o Emine canım bana ne? Emine'de olan bende yok ki. Ha onun için ayağını burasını basıyorsun. Onun için dişiye kızıyorsun, maddeye kızıyorsun, dünyadaki kanun ve kurallara kızıyorsun. Emine'den hiçbir parça yok sende. Onun için herhangi dünyadaki bir kadına kızıyorsun. Dünyada herhangi bir kadına kızıyorsan. Bir tane maddeye, dünyaya, oluşa, olana rahime kızıyorsun. Dünyada bir tane erkeğe kızıyorsan, <gülüyor> bir tane erkeğe kızıyorsan, bakın senin zamanla sorunun var, rahmanla sorunun var, maneviyatta sorunun var. Gelecekle ve Rahman'la sorunun var. Onlara kızıyorsun. Ya olur mu şimdi adam bana bunları bunları yaptığınızı Nasıl kızmayayım diyor. Evet, evet. Evet. <gülüyor> kim yaptırdı? Aslı'ya kim bu kaderi seçtirdi? Emine'nin annesine kim yaptırıyor bunları? Emine'nin abisi o parayı maaşı alıp gidebilir miydi Emine'ye hop bakalım. <gülüyor> Emine yok ki öyle. Peki. Alın parayı da alın. Üstede ne kadar istiyorsanız ben size veririm. Yeter ki ben babamla kalayım. Beni rahat bırakın. Ben babama yeter ki bakayım. Ben babama yeter ki yakın olayım. Siz bana istediğinizi yapabilirsiniz. Öyle demedin mi Emine? Öyle değil. Ha, şimdi açıyorum birazcık daha. Ha, acıtmayacak şekilde. Bu bir operasyon. Hanginiz hangi durumu istemediniz ki? Peki bu kadar istediklerimiz oluyorsa şikayet kime ve niye? Bakın. İşte her birimizin tam da buluşma noktası burası. Şikayet edecek merci kim? Sorumlu sensin. Şimdi emin şikayeti kime olsun? Kime şikayet etsin? Kendisini de etmeyecek. Görecek. Görecek. Evet sorumlusu benim. Çünkü kendisinde olanı gördüğü zaman şikayet edecek bir şey kalmayacak. Seçimin buymuş. Söyle. Emin orada şimdi kurban bölümünde kalmaktan mutlu mu acaba? Yani bu altyazı Kurban gibi olmaktan da mutlu. Seçimlerinden de mutlu. Şimdi nasıl ki şimdi aslı geçmişte belki küçük kalmak istedi. Bazı durumları avantajını çevirmek istedi. Emine de mağdur edebiyatından mutlu. Evet. Çünkü diyor ki ben zaten babamın kızıyım, annemin kızı değilim ki diyor. Eğer annem zaten bana iyi davransa bakın şimdi annem bana iyi davransa abine ne veriyorsam sana da vereceğim. Eşit hakkım var. Ne demek sen de benim kızısın. Emine'nin bütün dünyası yıkılacaktı. Doğru mu Emine? Yalan. Yalan. Bütün dünyası, bütün kurduğu düzen sistem. Bakın. Çünkü bir inancı var onun. Emine'ye göre dişi süistman edilir. Ezilir, aşağı görülür. Doğru mu? Ha. Dişi aşağı görülmez. Şimdi tamam bugün, önce. Bugünden önce dişi aşağıda mı? Dişi aşağıda mı? Kadın daha, erkek mi üstünde kadın mı üstünde? Doğru sen. ama şey Evet, yani yaşadığım, gördüğüm, seyrettiğin erkek üstü. Biz orada şunu diyoruz. Biz Emine'ye olandan daha az inanıyoruz. Olan doğruyu söylüyor. Yani senin seyrettiğin... Kendine seyrettirdiğin senin içinde olan Emine. Canlı yayın var ya ona göre. <gülüyor> Hadi sıkıysan bak, bak kadın, kadınlar konuşursa ne olacak ona göre konuş. Bu bana uymuyor. Kendi hayatıma Yok biz bir şey sormuyoruz bak. Biz tespit yapıyoruz, okumaya çalışıyoruz. Yani bir parçamız Emine Emine'nin içinde ne varsa seyretti o diyoruz sadece. Emine içeride maddeyi, dünyayı kadını eksik gördüğü için eksik gören bir anneden, bir abiden, bir erilden seyrediyor. Çünkü kendisi zaten eksik görüyor dünyayı, kadın olmayı. Onun için annesinin değil Babasının oğlu olmayı seçiyordu. Evet. Gerçekten olma şey yani. erkek olmak istemiyorum. Evet. İşte bunun tam da işte anlattığımız bu. Bakın. Çünkü kadın olmak bir eksiklik. Onun için erkek olmak istiyor. Dişi olmak, dünyada olmak. Bakın. Evet. Dünyada olmak, maddede olmak, ya da diğer anlamda maddenin karşısında, Adem ve Havva'nın karşısında eğilmek bana göre değil diyen tarafımız o. Peki böyle demediğine ne oluyorduk? Cennetten kovuluyorduk. Bakın burası çok önemli bir nokta. Ne zamanki dişinin, maddenin, dünyanın, dünya kural ve kanunlarının karşısında eğilemiyoruz, itiraz ediyoruz, o alanda iblis oluyoruz. Işıktan yaratılmış tarafımız, şibreden ruhsal tarafımız, maddenin ve dünyanın karşısında eğilemediğinde cennetten kovuluyor. Cennetten kovulmak ne demek? Huzursuz olmak demek. Huzurun kaçmadım emine o zamanlar. İşte bu, cehennem. Hani i̇lla öldükten sonra gidilen bir yer, bir hal değil bu. Bizim böyle konuşmalarımız çok uzun. Anlatacağız insanlar bir süre. Sizlerden biraz soru cevap yapmak istiyorum. Bir de şöyle bir şey. Hayırlısıyla e, biz tabii e, sohbetler, muhabbetler hani buraya da böyle cüzi bir şey verilecek. E, ne kadar buraya bir ücret ödeniyordu? 50 TL. Evet orada böyle bir şey var. Her arkadaşımızın hani burada içilen çay vesairelere karşılık bir 50 TL. Ee, nerede Nerede Hanım'a bırakılacak yer? Evet Yasemin Hanım'a çıkarken vermeyi hatırlayınız. Helalliğinizi alınız. Ee, onun dışında da buradan şimdi Diyanar'a gideceğiz. Orada imza yapacağız hayırlısıyla. Eskişehir'de de böyle bir imza buluşmamız olacak. Ee, biz şunu diyoruz Yolcu kitabı bizim bir taraftan şifacının yolunda ve bir taraftan on binlerce insana yaptığımız şifaların bilgisini içeren bir kitap. Ve her birinin dualarını, şifalarının çeşitli tesirlerini, enerjilerini içinde barındıran bir kitap. Ve her birimizi kendimizden kendimize bir yolculuğa davet ediyor. Eğer diyor sen istersen seni kendinle buluşmaya götürürüm. Gel diyor beraber. Kol kola girelim. Gerçekten niyeti olanlara bir rehber, bir fener, bir ışık tutabilme sorumunu yere getirebilecek bir kitap. Sadece bir kitap değil, sana hayatını gösterecek, sunacak bir aslında bir frekans. Ve tabi şu var, ne dedik? Bilenin bilmeyene sorumluluğu var. Onun için Öğrenin, anlayın, anlayıp hayatlarınızı iyileştirin. Bakın, önce siz hayatınızı iyileştirin. Siz yiyin bu bilgiyi. Ha, baktın, hayatın dönüşte iyileşiyor. Samimiyetle bunu hissediyorsun. O zaman anlat, aktar. Ya nasıl sen böyle oldun ya? Sen nasıl böyle her şeye bu kadar güzel bakabiliyorsun? Ne kadar sakinleştin, dinginleştin, hayata ne kadar güzel bakıyorsun. Gözlerin ışıldıyor, gözlerin içine baktığımda sanki Allah'ı görüyorum ya. Nasıl bu şimşekler, sen ne yaptın kendine? Burada bakın bizim bir sürü şifacının yolundan dostlarımız var, çalışmalarımız var. Onlar ne hallerden ne hallere doğru adım atıp yürüyorlar. Bazen bir bilgiyle günlerce kendilerine gelemiyorlar. İçeri bilgi aldıkları için. alamadıklarını da çarpılıyorlar yani. Hani hayat onları yerden yere çarpıyor. Samimi niyette oldukları için ama. Hani o da bir şifa çünkü kötü bir şey değil. Onun için her birimizin tabii ki birbirimize karşı sorumluluğu var. Anladığınıza fark ettiğinizde yolcu kitabını önerin. Dostlarınıza, arkadaşlarınıza hediye olarak sunun. Ve bilginin yayılmasına, anlaşılmasına, aktarılmasına da siz de kendi üzerinize düşen görevin ve vazifeyi yapabilirsiniz. Şimdi soru-cevap yapalım. Önce e, sizden bir... Bizim mikrofonumuz çalışmıyor mu? Çalışmıyormuş. Tamam, geldi Bir saniye. İsmim Nelin. E, kalbim durmadan, Heyecan. <gülüyor> heyecandan sorumuzu toparlayabilecek miyim acaba? Ben de kitaba gelmek istiyorum aslında. Ee, şöyle bir rüyamda şöyle bir metin gösterildi bana. Sonra onlara dedim ki ben yok ya ben daha dünyanın nimetlerinin tadını çıkartacağım dedim. Döndüm arkamı yürüdüm. Şimdi orada bana sunulan bir teklif vardı anlayabildiğim kadarıyla. Düşünüyorum ki ben kırmızı kapıda oyalananlardan mıyım? Yoksa Diğer kapılara doğru yürüyenlerden miyim? Onun cevabını bulamadım. Şimdi kitapta tabii kendimizden kendimize doğru ilerlerken bir sürü kapılardan geçiyoruz. İlk anne rahminden doğum kapısından geliyoruz dünyaya. Ama daha bir sürü halden hale doğarak ölüm kapısına doğru gidiyoruz. Anne rahminden bir karanlık tünelden bir ışığa nasıl doğuyorsak ölüm kapısından da yine bir karanlıkların içinden ışığımıza, nurumuza, özümüze doğru bir doğum gerçekleştiriyoruz. Ama diğer taraftan dünyanın içerisinde topraktan, toprağın kapısından, yaratımın kapısından, gücün kapısından, sevginin, yüreğin kapısından birçok alanlardan geçerek çeşitli belki sınavları vererek gidiyoruz. Bir taraftan da biz şimdi diyelim ki daha ilk kapıyı hani geçemedik defalarca ilk kapıya geçtik. Bir şekilde işte bir yerden çaldık çıktık bir anahtarı bir bilgi bulduk açtık oraya girdik. Şimdi öyle bir sürü şeyler var. Hadi gittik bir meditasyonda bir tekkede bir zikirde bir ayvaskada yok işte bilmem neredeki bilmem ne kampında bir idrak yaşadık bize bir anahtar verdiler. Hadi bir iki tane gittik. Aa diyorlar. Bunun kartı sahte. Bu burayı hak etmemiş ki. Topraklamamış ki. Daha sert bir şekilde bir daha aşağıdan başlatıyorlar. Tekrar döngüsü. Kur'an buna onlar ebedi cehennemliktir diyor. Yani kırmızı, turuncu, sarı. Bir daha kırmızı, turuncu, sarı. Yani... Güç peşinde koşacak, şehvet peşinde koşacak, yeme içme iktidar peşinde koşacak, maddeye sahip olma peşinde koşacak. Şimdi dünyaya bakın. Bunun dışında yüzde kaç var? İktidarın, gücün, arzuların, yeme içmenin peşinde koşmayan kaç kişi var? Ya da herhangi bir şeye sahip olmanın peşinde koşmayan kaç kişi var? Eve sahip olacak, çocuğa sahip olacak, eşe sahip olacak. Bak bunları kenara koyduğun zaman aha, adam kalmadı ya. Bir, iki, üç. Peki üçten sonra ne geliyor? Cennet. Dört. Ama cennet son kapı değil ha. Yeşil alan sadece. Kabul. Daha yedi kat cennet var. Cennetin içinde yedi kat cennet var, Değil mi? Bir de 72 bin, 72 bin alem var, o da ayrı bir bilgi, ayrı bir sır. Ve o cenneti, o kabulü yaşayamayanlar her şeyi itiraz ediyorlar ve değiştirmeye çalışıyorlar. Dışarıda bir şey değiştirmek isteyenler bir iki üç kapıda sürekli dönüyor arkadaşlar. E değiştirmeyelim mi? Peki neden değiştiriyorsun? Ben çünkü diyor beğenmiyorum. E beğenmediğim bir şey Allah'a itiraz. Zaten kabul değil. Dön aşağı diyor. E peki o zaman bu kadar kişisel değişim bilmem ne şunlar bunlar. Oyun ve yalan. Çünkü önce kabul var. Yani bu bana niye geldi? Şimdi ne kadar güzel bir örnek Aslı. Aslı şunu dese, ben bedenimi değiştireceğim. Dilerim ama olurum ya, bacaklarıma bir karış ekletirim. Bilmem ne yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım. Hayır, neden bunu seçtim? Bu bana neden verildi dedi. Bakın neden seçtim? Şimdi burada hangimizi alsak buraya? Seçtik. Talep ettik. Çok şükür bakın ne kadar güzel bir farkındalıkla Aslı bize diyor ki, Doğuştan getirdiğin bir şeyin dahi şu anda seçtiğimin idraki yolunda ilerliyorum diyor. Sadece burada hani ifadeyle seçtiğinin değil, mekanizmanın yüceliğine bakın. E peki o zaman aynı şekilde kalalım mı ya? Değiştirmek doğru bir şey değilse aynı mı kalalım? Hayır. Sadece olanın, neden sana bu şekilde hizmet ettiğini anladığında bu kabulle birlikte şimdi gel o ihtiyaçları değiştirebiliriz artık. Yani diyelim senin bir öfken var, çok kızıyorsun erkeğe, nefret ediyorsun bir şeylerde. O öfkenin sana bir hizmeti var, bir faydası var. O faydayı gördüğünde şimdi gel oraya... Öfke titreşiminin yerine hareket ve ilerleme koyalım. Sevinç koyalım. Ama onu görüp de onun idrakini almadan o öfkeyi almak doğru değil. Hipnoz yaparız yani ne olacak? Uyuturuz. Sileriz orayı. Çok kolay. Hiç geçmişini hatırlatmayız sana. Her şey tost pembe. Tekamül bu değil ki. Allah seni bunun için yollamadı. Sınav bunun için değil. Ya da o sahtel mustakimin üzerinde sen bu inceliği bunun için taşımıyorsun. Evin mi, mi, rahman bir rahim mi? Nereye fazla kayarsan ne olur? Ya da ben nereye gidiyorum, hangi buluşmaya gidiyorum? Ve eğer ben buluşmaya niyet ettiysem beni buluşturuyor sistem. Peki sen neyle buluşmak istiyorsun? Dostlar neyle buluşmak istiyorsunuz? Her biriniz kendinize içeriden sorun. Neyle buluşmak istiyorsun? Kaçarak değil kucaklayarak sen buluşmak istemiyorsun kaçmak istiyorsun. Doğru mu? Sağlığına konuşmak istiyorum. Kaçıyorsun hastalığından rahatsızlığından. Doğru mu? Tek cümle. Doğru mu? Hastalığından kaçıyor musun? Evet. Bu değişti. Çardığın misafir önce gel bir eva al. Madem bir çağırdın gel bakalım ya hastalık mı, rahatsızlık mı, sorun mu, kayıp mı? Ben seni niye çağırmış olabilirim? Bana hangi şifa ile geldin? Şimdi ne biliyorsun demiyor musunuz? Dünya hayra dönüyor. Her gelen Allah'tan, her şey şifa. E çok şükür. E biz bunu diyoruz ama yaşayamıyoruz. Peki bu bilgiyi nasıl yaşayacağız? İşte gel içeri. İçeri alacağız önce. Kucaklayacağız. Bazen o dışarıda dermansız gibi görünen bir hastalık, bir rahatsızlık da olabilir. Ama sen içeriye aldığında çözülür. Kucaklar seni çünkü orada dahi seni kucaklayacak olan Yaradan ama sen eğer orada bulunuyorsan ve buluştuğunu niye çağırdığını hatırlıyorsan işte o zaman mükemmel bir sistem başlıyor. Ne zaman ol dedin sen buna? Bu ana kadar arkadaşlar yaşadığınız herhangi bir hal ve durum yok ki sen onu ifade etmemiş olasın. Ne kadar büyük bir bilgi bu değil mi? Çünkü ne diyor? O bir şey olmasını istediğinde sadece ol der diyor. Peki sen Allah'ın halifesi olarak buradaki suret olarak ne yapmaya ihtiyacın varmış? Ol deme ihtiyacın varmış. Diyor musun? Bazen bilerek, bazen bilmeyerek diyorsun. Bazen kim beni duyacak diye diyorsun. Bazen kale almayarak diyorsun. Bazen şarkılarla diyorsun. Bazen şakacıktan diyorsun. Sen nasıl diyorsun? Şimdi oluyoruz ya, biz bazen de hayatımızda karşılaştıklarımız bizim başkalarını da görüp Olmasın. Ay ne kadar kötü deyip hayatımıza çektiğiniz şeyler olabilir mi? Şimdi mesela hani bütün kutsal kitaplarda bu bilgi geçer. Tevrat'ta, İncil'de, Popol ruhda, Vedalarda. Yani yaratıcının ol, olsun demesinin sırrı her birinde Enteresan bir şekilde söylenmiştir. Önce söz vardı der. Ne demek yani bu? Ve olsun der. Hiç şunu da diyor mu mesela? Allah bir şeyin olmamasını istediğinde olmasın der. Sadece ol var. Ne demek yani? Titreşim lisanında sadece sunduğun gerçekleşiyor demek. Yani hani haşa silerek söylerim Allah'ım kaza bela verme diyor kişi. E durduk yerde senin şimdi bu fikrin niye? Zikrin buysa bir fikrin var. Neden bu fikrin içindesin? Çünkü ihtiyacın bu. Bakın. Nellik sistemi kandıramıyoruz. Fikrin olmayan bir bilgiyi aktardığında onu şuurlu olarak dönüştürebiliyorsun. Ama eğer sen sürekli olumsuz ifadeler olmasın bilmem neyle diye kullanıyorsan aslında çağrıların nedir? O olumsuzu yaratma peşindesindir. Bu sebepten dolayı ne diyoruz? Kaçtıkların seni kovalar. Evet. Soru. Geldim. E, merhaba. E, Ünal Bey, ben sizin söylediklerinizi anlıyorum. E, ben çoğunlukla insanları anlıyorum. Görüyorum. Yani gerçekten ona göre davranıyorum. Mesela bana göre ben babama kızmıyorum yani. Anneme kızmıyorum. Kızmıyorum derken de kızıyormuşum. <gülüyor> yani şey, e, aslında e, yani... Bak ne kadar güzel kız duyandı görüyorsun değil mi? Ben yani mesela şunu demiyorum. Yani ben onları çok seviyorum, kucaklıyorum demiyor. Aslında asıl olan beni onlara kızgınlığım diye okuyoruz önce bak. Daha hiçbir şey demiyorum Kendisi anlatıyor olanı. E bunu söyleyeyim. Zaten biliyorum bunun böyle olduğunu. Yani e, ben biliyorum her şeyi ama olamıyorum. Yani e, olamıyorum. Ne olamış? Ne, ne Ben e, şey gibi hissediyorum. Ee, bu bilgiler bana çok fazla geliyor. Ee, ben bunların içine dönüştüremiyorum. Ee, İsimiyim. Serap. Serap. Serap. Serap ben geldim. 24 yaşındayım. Akciğerlerim 35 yaşındaymış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Boynumda biraz sorunlar var. Yani bütün safra kesen gözlerim. <gülüyor> e, genel e, pek çok sorun. Baş dönmelerim. Teşekkür evet. ederim. Selam. Şimdi, Serhat diyor ki, ben de şimdi diyor, kendimden biraz daha kaçsam ötelesem olmaz mı? Dedi. Nereden diyor, diledim de şifamı, bir sürü hastalıklar çağırdım kendime diyor, görmek zorunda bırakıyor beni diyor. Şimdi dedik, sen görmezden gelirsen hayat seni daha sert dille konuşur. Şimdi serap tarafımız, her birimize bir serap var yani sakın olay ki ah serap yapıyor yok ben öyle yapmayayım ben hiç kimseyi kızdırmıyorum. O kızıyor. Her birimizin bir santim ya da bir kilometre kızdığı var. Serap'ın kızmaya acaba neden ihtiyacı var? Serap annesini ve babasını kızmasaydı hayatı nasıl olurdu? annesine ve babasına kızacak olayları, durumları niye hayatına çağırdı acaba? Ben şimdi kestirmeden gidiyorum. Çünkü serap yapması gereken hareket ve davranışları şu ana kadar yapmayan, erteleyen, öteleyen ve tembellik yapan bir kadındı. Doğru mu? <gülüyor> İlk defa tanışıyorsunuz. Nasıl hareketlensin? Öfke olmasa serap nasıl hareket edecek? O öfkeyle bir miktar hareketlendirebilmiş ve bu kadarcık hastalık olmuş. Yani sadece 24 yaşından 35 yaşına gelmiş. Eğer anne baba hareketlendirmese 45-55 olacak. O hastalık ancak töler etmiş bu sebeple birçoğunuz, anne ve babalarınız öldükten sonra hastalıklarınız iki kat, üç kat artıyor. Bunu deneyimleyen var mı? Evet. Bu kadar az mı? Yani annesi öldükten sonra hastalıkları, bedensel durumları, daha hızlı artanlar. Bu kadar az mı? Ha tabii, sağlık, Tamam, yani yaşayanlar var. Yaşıyorlar şimdi çok şükür. Onların sağlığı da işi bitirin. Bitirmediğinizde tık vites atıyor. Neden? Çünkü onlar bir kısmını tölere ediyor. <gülüyor> bir kısmını onlarla ilişkin sayesinde iyileştirebilme şansına sahipsin. Bakın ne kadar büyük iş yapıyor, para oluyor anne baba. Onlar gidiyor, bombardıman başlıyor. Neler oldu orada bir hanımefendi el kavramış. Neler oldu? Geldim. Anne öldü. Anne babama. Ondan sonra ne yaşadım mesela? Bir bedensel bir rahatsızlık oldu mu? Bir rahatsızlık olmadı. Fakat yaşamak zor geliyor. Süründürüyor yani hayat beni. Başım dönüyor. Yani her gün bir tarafım ağrıyor. Bir gün bir tarafım, midem ağrıyor. Bir gün kulağım ağrıyor. O şekilde... Yani onun da etkisi Tatkip var. Geliriz. Nasıl? Tatdip de, evet, evet, evet. Kaygılı ve tatsız. E şimdi zaten şöyle diyelim. Şimdi peki bütün organları teker teker verirsiniz tat karşılığında. Bu anladık mı? Duymadım. Şimdi eğer bu hayatta, bu dünyada arkadaşlar tadın gittiyse ruhla bağın ve bağlantın gitti. Bu kadar net. Hayır her şeyin var, sadece tadım yok. Yani şükrün yok. Teslimiyetin yok, kalbin ve gönlünle bağım yok, yaşama sevincin yok, neşen yok, kendini, hayatı ve başkalarını, sevgin yok. Hepsi değil diyor. Yani Saygılarınızın hepsi değil, bazıları var. Acaba? Tat yok. Tat niye gidiyor? <gülüyor> bizim ruhumuzla iletişimimiz kesildiğinde maddenin içindeki bilgiyle bağımız gittiği için gidiyor. Ruh ve madde Onu da belki orada açarlar. Saatimiz kaç bu arada? Evet. Zaten, imza, zaten imzamız başlamış. <gülüyor> evet. Hızlı. Evet söyleyelim. Şimdi bedenimizdeki her türlü durum, her türlü fiziksel hastalık da duygularımıza ve zihnimize çeşitli durumlardan kaynaklanıyor. Mideniz babanızın kadına paraya bakış tarzı. Ne diyor? Bu patladı diyor. Yani babamın Anneye bakışı geçmişte patlamıştı, ya baba bir alanda iflas etmişti, patladı ya da ilişki patladı anne ile baba arasında. Bunu seyrettik, şimdi kendi hayatında aynı şeyi takdir ediyor. Ne yapacak? Mideyi patlatacak. Neyle patlatacak? Gerilimle. Modern buna ne Olaylar sey boş ver onu boş ver. Olay, olay ne? İnternetim ne yaptı? Ne haber? Ha ben mi? Ha. Hayır, soğuk algınlığı hapıyla ağrı kesiciyi aynı anda içmemle midemde lo incin sondan gün. Kaydettir. Olay önemli. Şimdi ve aynı zamanda bizim yeryüzü ve dünyayla topraklanma tarafımız. Babamızın madde ve para ile topraklanma tarafı bizim de yeryüzü ve dünyadaki olayları kabul edebilme ve itiraz edebilme ile ilgili tarafımız. Onun için Ayla'nın aşırı kontrolcülüğü var. Onun için kontrolden çıkarak olaylar patladı. Bugün vida rahatsızlıkların çok artmasının en büyük sebebi hani yüzler sarı ya hani bakın böyle Birkaç kişinin sapsarı yüzü görüyorsunuz. Hepsi kontrolcü. Peki neden kontrolcü ayla <gülüyor> Neden biliyor musunuz? Allah'ın yarattığı sisteme güvenmeyerek diyor ki ben yaparım benim dediğim gibi olsun. Onun dediği gibi değil. Hani Allah'ın dediği gibi var ya, hayır benim egomun nefsinin dediği gibi olsun. Ve patlamış. Değilmiş değil mi? Şimdi anladın mı? Değilmiş. Heh. Şimdi işte her birimize buna benzer parçalar var. Oysa ki sistemi ne kadar okuyabiliyorsak, hayatın matematiğin içerisinde kendimizi ne kadar görebiliyorsak, kendimizi biliyoruz. Kendimizi ve nefsimizi bilebildiğimiz oranda da Rabbi bizi biliyoruz arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Onun için Rabbini bilenin sevgisi var, şefkati var, merhameti var. Hayata, insana, insanlara saygısı var. Çünkü kendini biliyor. Çünkü nefsini biliyor. Çünkü sınırını ve haddini biliyor. Bu insan güzel ahlaklı bir insan. Şimdi güzel ahlakın da ne olduğunu gördük. Haddini bilen insan güzel ahlaklı. Yani nerede, kime karşı ne yapacak, ne kadar yapacak, sınırını ve haddini bilebildiği ölçüde aslında başka insanlara da sevgiyle, saygıyla davranıyor. Onun için hakkını yedirmiyor. Emine. Şimdi Emine'nin bir sınırı yoktu. Onun için başka insanların hayatlarını yönetmeye ve kontrole çalışıyordu. Bir sınır yoktu. Bakın, bunların her bir tanesinde... Sınır bilmezlik var. Hak bilmek çok önemli. Yani Allah'ın bize verdiği zamanı, mekanı, bedeni, hediyeleri, güçleri kıymetini bilerek, değerini bilerek, değerlendirerek yaşamak ve burada olmak var. Her birimize bu hak tanınmıştır. Bu hakkınıza sahip çıkın. Size verilen ve sunulan güce sahip çıkmazsanız elinizden alırlar, kaybedersiniz. Kaybedince değerini anlarsınız. Diğer taraftan da verilen hediyenin değerini görür, şükürle kucaklar, sahip çıkar ve emanete sadık olursunuz. İşte bizler arkadaşlar hayırlısıyla, yolcu kitabıyla inşallah... Her birimizi kendimizden kendimize, kendimizden içeriye ve kendimizle buluşmaya davet ettik. Davetliyiz. Ve bu buluşmada her birimiz kendimizi yanımıza alarak kendimizle gitmek durumundayız. İçinde olmadığın bir arabayı kullanamazsın, kullanılırsın. Sadece olman gereken onun için burada olmak, kendin olmak. Bir kendinle olmak. Bugün Eskişehir'e böyle mesajlar getirdik. Sevgilerimizi getirdik. Kucak dolusu böyle ilahi aşkla geldik. İlahi kıvılcımlarımızdan, gönlümüzden her birinize birer kıvılcım böyle şu anda atalım, yollayalım. Her birinizi sevgiyle kucaklayalım.